Olamaz sabah olmuş yine. Köyde her şey yolunda mı acaba bakalım. Merak etmeyin şimdi kontrol edeceğim. Aa, her şey yolunda gözüküyor. tamamdır Olacak işte köyde her şey yolunda ve dükkanda ağzına kadar müşteri dolmuş. Hoş geldin sefalar getirdin Olamaz köye polis gelmiş ne oluyor da Bağırmasana sessiz olsana la polis uyuyor Uyuyor mu? Polis neden gelmiş ki köye yoksa suçlular mı geldi yine? Suçlu falan yok o zaman polis neden geldi Merak ettim şimdi uyandırıp soracağım Buraya gelin suçlular sizi yakalayacağım sizi hapse atacağım Uyuyor Ya da gelmeyin la kaç lan durun la. Polis bey kusura bakmayın sizi uyandırıyorum ama neden bu köye geldiniz onu öğrenebilir miyim? Ne uyumadım en bir dinlendiriyorum uyanığım la. Ne? Uyanık mısınız? O zaman neden bu köye geldiniz? Neden olacak? Çok tehlikeli bir hırsızın peşindeyim. Tehlikeli hırsız mı? Köyümüzde hırsız mı var? Yakalayabilecek misiniz acaba? Hiç merak etme Ve elimden kurtulamaz. Her yerde onu arıyorum. Ne? Bu kadar çok yormayın kendinizi ama. Suçluyu nerede aradığın değil. Nerede beklediğin önemli. Ben nerede bekliyorum? Ne? Bankanın önünde. İşte doğru adres hırsız birazdan ayağımın önüne kadar gelecek. Ne? Gerçekten polis bey çok tecrübeli çok profesyonelsiniz. Al işte uykumu kaçırdı beni uyandırdı. Demek çok tehlikeli bir hırsızın peşindesiniz. Evet bu hırsız diğerlerine hiç benzemiyor. Sadece çok zenginleri soyuyormuş. Demek sadece zenginleri soyuyor. O zaman benim kormama gerek kalmadı. Benim için sıkıntı kalmadı. Yine de hırsızın resmini sana vereceğim. Görürsen eğer bana haber vermen. Tamam olur veririm. Hiç merak etmeyin nerede? <gülüyor> Şunun ele tipe bak hele tipinin meymenet yok tipin es yani bu sıfatı gören yeme içmeden kesip ben 10 gün bir şey yemeyeceğim bugün de Allah günah yazmasın amma çirkin hatırsızına benziyor polis bey Evet zengin hocası Mahmut öyledir şu tipe baksana. Yani bu resmi bana göster. gece rüyama gireceğim Neyse polis bey resme de gerek yok Benim işim gücüm var görüşürüz Şu adamı yakalamayı bir başarsaydım bayağı rütbe atlardım Emniyet müdürü olurdum Bak görüyor musun rütbe Bu adamı yakalamayı başarana da 200 elmas ödül vardı Zengin avcısı Mahmut'muş Ne? 200 elmas mı dedi? Duydunuz mu? 200 elmas diyor. Ben bu hırsızı yakalarım. Polis Bey verin şu kerizin resmini. Ben bunu yakalayacağım. Demek sadece zenginleri soyuyor. Öyleyse çok zengin birisini bulmamız gerekiyor. Öyle bir zengini nereden bulacağız? Oru bu köyde öyle bir zengin bulamazsınız. Köylerin altında don yok. Şimdi belediyeyi arayıp bu operasyon için para isteyeceksiniz. Kendimizi zengin gibi gösterip bu hırsızı yakalayacağız. Onlara kesinlikle yakalayacağımızı söyle. Belediye'den izin aldım para yollayacaklarmış. Ama paranın başına bir şey gelmesin dediler. Sağım parayı buna çaldırmayak la. Ne? Şey merak etmeyin çaldırmayız. Siz benimle gelin de şu operasyona başlayalım. İşte paraları buradaki odada saklayacağız. Güzel buradan çalamaz değil mi? Ne? Bakayım. Polis bey siz bu hırsızı biraz galiba gözünüzle büyütüyorsunuz. O kadar büyüt. Onlar ne la? Paralar gelmiş. Paralar gelmiş. Burada kaç Vallahi var la? Amma çok para göndermişler. Madem öyle şu paraları indirelim. Oo, deste deste balya balya paralar. Bahmut paraları görüyor mu abi? Bir tır para geldi köye. Polis bey yani önce şu paraları taşıyalım. Hırsızdan önce köylüler çalacak parayı. Hepsini de indirdim. Yani polis bey insan bakmaya doyamıyor. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Alalım şunları. Tamamdır paraların hepsini de gizli odaya koyduk. Kapatalım şunu. Tamam de. Paraları aldık. Hani hırsız nerede? Paraları aldık ama harcamadık. Harcamadığınız para kağıt parçasından ibaretti. Gidip önce üstümüze başımıza yeni elbiseler alacağız. Pahalı elbiseler. Şöyle yapacağız. Bundan sonra ben çok zengin bir iş adamıyım. Siz de benim uşağımsınız. Hey, uşak mı? Evet uşağım. Hırsızı yakalamak istemiyor musunuz yoksa? Şey tamam olur. Tamam o zaman. Bundan sonra ben sizin patronunuzum. Ben ne dersem o olacak. Abartma la. Tamam polis bey hadi gidelim. Benimle. Polis bey siz patron olamazsınız kusura bak bir kere bende zengin karizması var siz benim şu tipime hiç baktınız mı gördünüz mü? Aa, arabacı arabada alalım ne olur her isteme la arabası olmayan zengin mi olur? Bakayım Aa, beyaz alan olsun. ne olur? Ne olmaz o çok pahalı o zaman arabadan önce gelin de şu giyim dünyasından elbise alalım. Aa zararına satıyoruz. Duydunuz mu? Zararına satıyorlarmış. Stokları bitiriyorlarmış. Buyurun efendim, ne isterdiniz? İçecek bir şeyler var mı? İyim dükkandan içecek de gezel lan. Herhalde biz de giyecek bir şeyler alacağız. Gelin öyle durmayın. Ben üniformamı çıkarmam. Bunlarla olmaz. Hırsız görürse sizin polis olduğunuzu anlar. O zaman gelin size etek Aa, şu tişört nasıl? La bebe tişörtü ben giymem onu la. Takım elbise var mı? Var <gülüyor> efendim. Tamamdır böyle daha iyi oldu. Bu sayede hırsızı yakalayabileceğiz. Nasıl oldu? Mafyaya benzedim mi? Ne? <gülüyor> yani tipinizde memur tipi var. Merhaba. Ben araba alacak. Ben patron. Bu da benim uşam <gülüyor> Hangi arabayı isterdiniz? Ben çok zenginim de ayıptır söylemesi. Şunları alma. Şuradaki yeşili al. <gülüyor> Hiç zengin birisi böyle arabaya biner mi? Efendi bu uşak sizin işinize niye karışıyor la? <gülüyor> Doğru şimdi zibidi tokatı yapıştıracağım. Bak ne diyorsun la? <gülüyor> şey bak adam anlayacak şakasına la. Şey o zaman tamam. Zibidi soytarı ekmeleceğim şimdi bunu. Bence bu uşak biraz kaşınıyor. Siz ona bakmayın biraz zibidi soytarı da iyi insandı. <gülüyor> ne biçim konuşuyorsun la? <gülüyor> Şakacıktan polis bey. O zaman tamam. Ama öyle şey yapma la. Bende para çok. Ben en iyisi şu beyaz arabayla şu kırmızıyı alayım. Efendim amma çok paranız varmış. Hayırlı uğurlu olsun. Aranın hepsini harcadın la. Şey... Ne biçim konuşuyorsun lan şimdi? Sanki kendi parası. Yani beni öyle çok düşünür. Ama bu zibi bitirli adam edemedim. Gel buraya lan. Sen beni ayağına mı çağırıyorsun? <gülüyor> olamaz Olamaz. Sizde ne diyor? Ne diyor? Ne biçim konuşuyorsun lan? Gelsene buraya. Ulus Bey şakacıktan çaktırmayın. Adam anlama. Haber salacak piyasaya. Cemiyet haber salacak. Bizim zengin olduğumuzu herkes duyacak. Demek öyle planım vardı demek. Şimdi dayağı de mı yiyecek. Gelmiyor kerata. Aferin. Sonunda adam oldu. Sen... Ne biçim konuşuyorsun la? Ne? Polis bey sakin olum. Şimdi ben eve yeni arabamla gideceğim. Sen yürüyerek gel. Gel la? Polis bey çok zenginim yani o yüzden. Demek öyle. Tamam o zaman. Dibidin soytarı amma da şakacıdır be. İki tane yeni araba aldım. Bununla bunu aldım. Şu yeşili de alsa mıydım? Ben Bende para çok. En iyisi ben buradaki arabaların hepsini de alayım. Şu yeşil hariç yalnız onu almayacağım. Şimdi Güzel bu arabanın içine yakıştın mı satıcı bey? Dibidi soytarı senin çok bekleme eve gel. Daha ayaklarımı yıkayacaksın. Ulus bana dalacak. Neydi? Yeni arabalar satın aldım. O hırsız şimdi buraya damlayacak. O kadar araba aldık hırsız hala ortalıkta yok. Gelmez tabi çünkü şu eve baksana bu ev çok dandik. Buraları zümrüt olacak. Buraları elmas olacak. Buraları ayarlayalım. Şu evin kapısını da değiştirelim. Yükseltelim şimdi bu evi. Ayarlayalım. Hala gelen giden yok Şu polis arabasını oradan çeksek mi Birisi geliyor Birisi mi geliyor Onun adam olabilir çaktırmayın Bu arabanın tozu ne uçak Efendim o siyah ya ondan Ne demek ya şimdi şapalığa yiyeceksin Merhaba efendim <gülüyor> Merhaba sen kimsin? Galiba sizin çok fazla paranız var. Nereden anladın? Arabalarımdan mı evimden mi? Paralarınızın daha güvenli olmasını ister misiniz? Tabii ki de isterim. Nasıl olacağını sormayacak mısınız efendim? Hayır sormayacağım. Ben zenginim ama çok kerizimdir. Tam aradığımız müşteri. Verin paraları. Şimdi üstümde bu kadar var. Siz daha sonradan gelin evde. Ben onların hepsini size vereceğim. Çaktırmayın. Paraları vermek için çağırıyorum. Patronuyla beraber buraya gelecek. Biz de onları yakalayacağız. O zaman siz paraları hazırlayın Ben de patronla beraber geleyim Tamam mı? Olur siz gelin ben paraları toparlayayım Silahlarınız hazır mı? Birazdan burada olurlar Hazır hmm. hem de iki tane Sen emin misin? Gelecek mi bu adam? Gelse iyi olur yoksa paralar boşa gidecek <gülüyor> Geliyorlar. Nerede hani? Ah! Amut da büyük evi varmış. Bu kerizleri çok güzel bulmuşsun. Aferin sana. Gelsinler bakalım. Gördünüz mü? Yakaladık galiba. <gülüyor> Aman efendim firmamızı seçtiğiniz için çok teşekkürler falan. <gülüyor> Tabii ki de sizin firmayı seçeceğim. Başka hangi firmayı seçecekti? Biz paraları alalım da güvenli kasaya koyalım. Maazallah hırsızlar falan çalar. Yalnız sizde iş adamı tipi yok. Patron tipi yok. Ay çok atırsızına benziyorsunuz. At Atırsızın mı? O nereden çıktı la? Yakalandın. Daha fazla uzatmayalım bunu. <gülüyor> Zengin avcısı Mahmut. Yakaladım seni. Ellerini havaya kaldır. Doğru kaldır. Yakalandınız. <gülüyor> Polis bey yakaladığımıza göre benim şu 200 elmas ne oldu? Şu cebimde oradan Allah bekle. Tamam şunu bir saniye tutar mısınız? Ben onu alayım hemen. Şuna bakın 200 tane elmasım oldu çok güzel. Evet bugün köyde yaptığım plan sayesinde tehlikeli hırsızı yakaladım. Eğer yaptığım planı hırsızı yakalayışım ve bir günliğine zengin olmamı sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer gerçekten iş adam olup gerçekten zengin olmamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Ay vay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.